Koç burcu erkeğinin her zaman asi bir görünüşü vardır. Böyle olmadıklarını savunurlar ama aslında bu havalı imajı yakalamak için de sürekli deri ceket alırlar. Siz de Koç burcunu etkilemeyi istiyorsanız elbise dolabınıza deri bir ceket eklemelisiniz. Ancak etkileyeceğim derken sahip olduğunuz karizmayı da kaybetmeyin. Özellikle kırmızı rengi tercih edebilirsiniz. Koç burcu erkeği havalı tavrı sevse de ortamına göre yiğinen kadınlardan çok hoşlanır. Örneğin iş ortamında fazlasıyla abartılı giyinen kadınlardan hoşlanmaz. Hatta abartıyı da sevmez. Onun için kırmızı renk önceliklidir. İş ortamınızda kumaş pantolonunu tercih etmelisiniz. Özellikle de istediğiniz erkek iş arkadaşınız ise gardırobunuzda kumaş pantolonunuz olmalıdır. Rengi kırmızı veya lacivart olabilir. Ancak önemli olan pantolonunuzun bileklerinizi gösterecek biçimde olmasıdır. Kırmızı rüz sevmeyen bir erkek yoktur. Bu renk herkesin dikkatini çeker. Koç burcu erkekleri ise kırmızı olmazsa sanki ruj yokmuş gibi algıladıkları için kırmızı ruju makyaj malzemelerinize ekleyin. Tabi teninize yakışan tonu tercih edin. Çünkü bu renk insanı göklere de çıkarır, yerin dibine de sokabilir. Koyu tenliyseniz bordoya yakın kırmızıları, açık tenliyseniz parlak kırmızıyı, buday tenliyseniz koyu kırmızıyı denemelisiniz. Koç burcu erkeğinin en sevdiği aksesüel şapkadır. Hatta biraz da fantastik olduğunu düşünür. Koç burcu erkeğini etkilemek istiyorsanız sakın floppy şapka modeli takmayı düşünmeyin. Koç erkeğini etkilemek isteyen kadınlar için şapka modeli Fötür adı verilen çeşitlerdir. Renkleri ise kahverengi, lacivert, beyaz, koy yeşil renklerinde olmalıdır. Koç burcu erkekleri için spor ayakkabı en az şık ayakkabılar kadar dikkat çekicidir. Kumaş pantolonunu da altına giyebileceğiniz spor ayakkabılardan bahsediyoruz. İlk buluşmada spor ayakkabı giyecekseniz beyaz renkleri seçmelisiniz. Koç burcu erkekleri V yaka kazakları çok sever. Gardırobunuzda V yaka bir kazak eklemelisiniz. Renk olarak açık renklerden vazgeçmeyin. Koç burcu erkeği eğlenmeye son derece düşkündür. Bu nedenle onu sıkıcı ortamlardan uzak tutun. Eğer eğlenmesine fırsat vermezseniz sizden gizli eğlenme zamanları arayacaktır. Bu nedenle sizden ayrı bir eğlence dünyası kurmasına izin vermeyin ve onunla birlikte eğlencenin ipuçlarını bulun. Özel hayatınızın gizliliğini önem vermelisiniz. Koç burcu erkeği ile aranızda yaşadığınız her şey ikinizin arasında kalmalıdır. Koç burcu erkeği özel sırlarınızın başka kişiler tarafından bilindiğini anlarsan çok kötü duygular beslemeye başlar. Bu onda ihanete uğramışlık duygusu uyandırır. Bu nedenle de ne kadar az sıkı bir kadın olursanız Koç burcu erkeğini o kadar çok etkileyebilirsiniz. Asra rol yapmayın. Her zaman doğal olun. Koç burcu erkekleri rol yapan kadınları hiç sevmezler. Kadınların en güzel hallerinin doğal davranışları olduğuna inanırlar. Koç erkeklerine gerçek kişiliğinize yaklaşın. Bu şekilde davranmanız zaman içerisinde çok daha etkili olacaktır. Romantizm peşinde koşmayın. Romantizme en uzak erkekler kesinlikle koç burcu erkekleridir. Mum ışığında yemek, kumsalda yürüyüş yapmak, konuşmalar anlamlı bir suskunluk yaşamak. Bunlar koç burcu erkeği için söz konusu olmaz. Koş burcu erkeği ile de çok romantik anlar yaşamanız mümkündür. Ancak siz romantik ortamları onun kendisinin yaratmasını bekleyin. Biraz sabrederseniz bir müddet sonra onun nasıl romantik bir erkeğe dönüştüğünü görürsünüz. Koş burcu erkeğine karşı alışkanlıklara göre değil zevklerine göre davranın. Koş burcu erkeği yaşamında zevkli bir yaşam sürdürmek ister. İş yaşamında düzenli ve disiplinli bir kişiliktir. Özel hayatında sürekli yeni arayışlar peşinde koşar. Flört dönemi zevkler üzerine kuruluyken erilik yaşamı alışkanlıklar üzerinden devam eder. Hayallerini anlatmaya başlayınca onun şevkini kırmayın. Koç burcu erkeği karşısındakinin açık ve net konuşmasından yanadır. En zor durumda bile açıkça konuşmaktan kaçınmayın. Koş burcu erkeğini etkilemek istiyorsanız onun özgürlüğüne saygı duyun. Koş burcu erkeği karşısında özgüveniniz yerinde olsun. Onu asla ihmal etmeyin. Sosyal ortamlara girdiğinizde onu onur edin. Karşı cinsi anlama ve etkileme konusunda yeterli bilgi edinmenizi tavsiye ederiz. Koş burcu erkeği her zaman çapkın bir erkektir. Etrafında bulunan güzel bir kadını tavlamak için her şeyi yapar. Onun için güzel bir kadını tavlamak, başarılı olduğunu göstermek demektir. Koş burcu erkekleri aşık oldukları zaman çapkınlık yapmayı belli bir zaman bırakırlar. Evliliklerinin ilk dönemlerinde çapkınlık akıllarından geçirmezler. Ancak zaman geçtikçe yeni çapkınlıklara başlarlar. Koş burcu erkeklerinin çapkınlıklarını engellemek için onların sevgisini sürekli olarak canlı tutmak gerekir. Eğer onu bütün kalbiyle kendinize bağlamayı başarabilirseniz, Aşkınızın her dönem cazibeli olmasını sağlarsınız. Bu konuda düşünmenize gerek yok. Ancak evlilik sırasında karşıt alışkanlıklara teslim olursanız ve aşkın heyecanını kaybederseniz işte o zaman aldatılırsınız. Koş burcu erkekleri evliliklerinde otorite kurmaya çalışırlar. Uyslaşmacı olmazlar. Her zaman kendi isteklerinin olmasını isterler. Bu konuda eşleriyle sert tartışmalara girip sizi karşı karşıya kalabilir, kırıcı olabilirler. Eğer Koşburcu erkeği kendisi gibi otoriteye düşkün biriyle evlenirse aralarında ciddi tartışmalar sürekli yaşanır. Ancak Koşburcu iradesiz, zayıf karakterli biriyle evlenirse o zaman eşini tamamen sindirmeye çalışacaktır. Koşburcu erkeklerinin bu iktidar karakterini anlayıp yönlendirebilen kadınlar insanları idare etmeyi bilen akıllı insanlardır. Bu kadınlar ilk bakışta Koşburcu erkeğinin her dediğini yapıyor gibi görünürler. Fakat gerçekte böyle değildir. Bütün iktidar kadının elindedir. Koç burcu erkeği inandıkları bir dini görüşü bütün hayatlarında yaşamaya gayret ederler. Eğer herhangi bir siyasi harekete sempatileri varsa, en Jones N, mücadele ederler. Futbol takımlarını bile bütün güçleriyle desteklerler. Koç burcu erkeklerinin bu tutucu karakterlerinden dolayı kendi hayat felsefesine uygun biriyle evlenmesi çok daha doğrudur. Çünkü Koç erkekleri sonraki yaşlarında ve değişen hayat koşturmasında Fikirlerini de değiştiren insanlar olmazlar. Evlilik hayatları inişli çıkışlı bir zamanı takip eder. Eğer koşburcu erkeği ile evlilik yapacaksanız evliliğiniz rahata ereceğinizi düşünmeyin. Çünkü koşburcu erkeği dalgalı bir karaktere sahiptir. Yaşamın diğer tüm alanlarında kendilerine göre hep bir doğrusu olan koşburcu erkeği aşk yaşamında kararsızlık yaşayan bir insan haline gelir. Evliliğin ilk yıllarında bu tavırdan dolayı onunla evlenen kadınlar ayrılığı ciddi biçimde isterler. Ancak yıllar geçtikçe bu evlilik kendisini dalgalı yaşama adapte eder. burcu erkekleri eşlerinin her konuda başarılı olmalarını isterler. burcu erkekleri evlendikleri insanın hayatına karışmayı zorunlu hissederler. Her konuda eşini değiştirip yönlendirmek isterler. burcu erkeklerinin bu müdahaleci tavırlarının asıl sebebi eşlerinin başarılı olmalarını istemeleridir. Onlar evlendikleri kadının insanlar tarafından takdir edilmesini ister ve sahip olunabilecek en güzel şeydir eşleri için talep ederler. İhanet ile karşılaşmazlarsa başka hiçbir sebep için boşanmayı düşünmezler. Koş burcu erkeği anlaşması zor bir kişiliktir. Bu sebeple de kendisiyle birlikte olan kadın boşanma isteğini sürekli olarak kafasından geçirir. Ancak Koş burcu erkeği boşanmayı asla istemez. Yapılan her türlü hatanın düzeltilebileceğine inanan Koç burcu erkeği sadece ihaneti affetmez. Eşinin başkasına hayranlıkla bakmasını dahi kabullenemezler. Eşine parasal yönden eksiklik hissettirmemek için kendilerini kaybetmeye çalışırlar. Koç burcu erkeklerinin bu tavırları incelendiği zaman cimri ya da işkolik olmalarının nedeninin sevdiklerine verdiklere değer olduğu görülür. Koç burcu erkekleri bekar oldukları zamanlarda cimri ya da işkolik olmazlar. Onları böyle hareket etmeye iten sebep evlendikten sonra aileleri için iyi bir gelecek vermek istemeleridir. Koç burcu erkeği eski tanıdığı arkadaşlarını ve alışkanlıklarını asla terk etmez. Koş erkekleri için çocukluk arkadaşları ile yapmayı istedikleri şeyler önem taşır. Evlendikleri zaman eşlerini bu ortama dahil etmeyi düşünmezler. Yani onlar eşlerini dışarıda bırakarak eski yaşamdaki bazı özel anları sürdürmeye devam ederler. Ancak her şeye rağmen mükemmel bir baba olurlar. Sonuç olarak Koç burcu erkeği zor idare edilen bir koca, buna karşı mükemmel bir babadır. Koç burcu erkeklerinin evlilik sırasında en sıkı olduğu zamanlar çocuk sahibi olmadan önceki günlerdir. Çocuk sahibi olduktan sonra değişir ve bütün yaşamını böyle şekillendirmeye çalışırlar. Koç burcu erkeğinin her zaman asi bir görünüşü vardır. Böyle olmadıklarını savunurlar ama aslında bu havalı imajı yakalamak için de sürekli deri ceket alırlar. Siz de koş burcunu etkilemeyi istiyorsanız elbise dolabınıza deli bir ceket eklemelisiniz. Ancak etkileyeceğim derken sahip olduğunuz karizmayı da kaybetmeyin. Özellikle kırmızı rengi tercih edebilirsiniz. Koş burcu erkeği havalı tavrı sevse de ortamına göre giyinen kadınlardan çok hoşlanır. Örneğin iş ortamında fazlasıyla abartılı giyinen kadınlardan hoşlanmaz. Hatta abartıyı da sevmez. Onun için kırmızı renk önceliklidir. İş ortamınızda kumaş pantolonunu tercih etmelisiniz. Özellikle de istediğiniz erkek iş arkadaşınız ise gardolabınızda kumaş pantolonunuz olmalıdır. Rengi kırmızı veya lacivert olabilir. Ancak önemli olan pantolonunuzun bileklerinizi gösterecek biçimde olmasıdır. Kırmızı rüz seven hiçbir erkek yoktur. Bu renk herkesin dikkatini çeker. Koç burcu erkekleri ise kırmızı olmazsa sanki rüz yokmuş gibi algıladıkları için...